ışmış insanlardan zamanda zaman zaman seni gördüğüm yerde gömdüm hayalleri yolun sonuna geldik alkoli kimlikle söyle bana kimsin sen elime kalem alıp kitap yazamam ki sana gözümde hep vedada başımsa hep belada metropolde yılların merdi acıyla karşılaş sokakta aldın yazar bırakma beni bana acım ben hala sana acıma sakın asla yalanmıştım gerçeğin dokunamam ki sana seni gördüğüm yerde geceyi Gündüz ettim, gökyüzüm kara Hadi durma ara gerek yok zara Düşeş geldi hayat sonuna kadar Bahtızım aga Asya Avrupa Seni beni arar içim dışım yanar Yalan iki değil seni yolun sonu yakar Akşamıydı saçlarında ısınmıştım Böylesine bir sarılma Sence veda mıydı Gözlerimi kapatınca Akdeniz'de Kucaklaştım ellerinde Temmuz'un Sıcaklığı da yarım kaldı Yarım kaldı Mevsimlerden azad olduk. Ben bu aşkın magandası, sol yanımda kurşunum. Geleceğini beklemekte öldürücü kuşku durur. Zaten öldüm. Şimdi mutluluğa koşturun ve susturun. Yanındayım diyen bütün herkesi kimse kalmamış yanımda ayrılığın ertesi. Kimseden de beklemedim umduğum teselliyi. Biraz alkol etkisiyle yırtılan resimlerin yarası fazla derinde. Bitmeyecek cümlesin. Akan göz yaşlarımı da bir şişeyle sildim. Sen de babam gibi. Sözler verip sonra gittim ben de göğüs gerdim bunlara Söyle ilk mi?